Ya aldık mı verin berabere ya. Hadi F. F su içmiydi. Neyse kanka ben çıkıyorum ya hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz reis. Kendine iyi bak. Sen de. Bekle bekle bura bekle. amcık üstünü çıkar, üstünü çıkar. Bura <gülüyor> hayır hayır. Hayır donunu, donunu görmek istiyorum. <gülüyor> Donum yok ki, şu an dönüm noktası şu ortam bunu yapayım ne. Bekle kanka. Ee, sen videoyu çek, başlat şimdi ben bir ayrıntı daha koydum. Bir ayrıntı. Tamam evet. evet. Bir ayrıntı daha koydum tamam mı? Şimdi sen başlat ben gidiyorum. Senin HyperX tamam. mi var lan? Yok lan Rampage var. O ne abi? Tamam başlat geliyorum ben. Tamam. Ya kör vuruyor. Allah kör oldum. Allah'ım. gidiyorum kaç kendim alamıyorum ya gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece huy <gülüyor> vuy alkış Yaptım. arkadaşlar oldu alkış mı? alkış oldu mu oldu, ol. oldu mı kayıt galiba aldım da ne oldu nereye Kanka gittim gittim? galiba bu, bu sefer gerçek düştüm amına koyayım ya.